Hem anamız, hem babamız, hem evladımız, hem öğretmenimiz, hem doktorumuz, hem psikoloğumuz. Olmaz yani bir bu kadar ağır yük yüklemek değil mi? Tabi ne iş olursa yaparım denen ustalar vardır tabii ya aslında. ne iş olsa yaparım abi. <gülüyor> hiçbir işi bu, hiçbir işi bir şekilde hallolmaz. Evet, yani çok tart. şey yapabilir ama profesyonellik gerektiğinde yolda kalır. Tabi tabi. Dikkati dağıtır bu zaten değil yani de bizim de. doğamızda her şey yapabilme yeteneğine değil. sahip iken,